Can bir şehir planlamacısı olarak çalışıyor. Kendisinden bir bloğun, bir bloğun küçük ölçekli bir çizimini yapması istenmiş. Bu blok kare şeklinde ve alanı 8100 metrekare. Can'ın 0,1 ölçeğine göre bu çizimi yapması gerekiyor. Bir bakalım. Soruda bloğun alanı 8100 metrekare olarak verilmiş ve bu blok kareymiş. Yani kenar ölçüleri birbirine eşit olmalı. Bu bilgiyi kullanarak bloğun kenar ölçülerini bulabiliriz, değil mi? Şimdi bu kare şeklindeki kare şeklindeki bloğumuzun temsili bir çizimi olsun. Eğer bu kenarın ölçüsü l ise, bu kenarın ölçüsünün de l olması gerekir. Peki kenar ölçüleri l olan bir karenin alanı nasıl bulunur? L çarpı l olarak öyle, değil mi? Ve bu alanın 8.100 metrekareye eşit olduğunu biliyoruz. O halde L kare, L'nin karesi 8100'e eşit. Peki L'yi nasıl bulabiliriz? 81 dikkatinizi çekmiş olmalı, umarım çekmiştir. 81'in 9'un karesi olduğunu bildiğimize göre geriye 2 tane 0 kalır. 9'lardan her birine birer 0 verirsek, birer 0 verirsek 8100'e ulaşmış oluruz. Böylece Can'ın çizmesi gereken bloğun, kenar ölçüsünün 90 metre olduğunu bulmuş olduk. İşte bunun gibi. Çok iyi çizemedim ama bloğun gerçek boyutları, çizimi biraz düzeltirsem 90 metreye 90 metre. Ve şimdi de 0,1'lik bir ölçek kullanarak bu bloğun çizimini yapmamız gerekiyor. Gerçek ölçüler 90 metreye 90 metreydi. Çizimdeki ölçülerin ise gerçeklerinin onda biri olmasını istiyoruz. O zaman bu ölçeği alıp gerçek boyutlarla çarpmamız gerekiyor. 90 çarpı 0,1, 9 eder. Canın yapacağı çizimde ölçüler 9'a 9 olacak. Bunu bulduğumuza göre şimdi gerçek çizimi yapabiliriz. Evet, şimdi bu kenarın uzunluğunu 9 yapmam gerekiyor. Aynen böyle. Şimdi de bu kenar ve oldu. E bu kenarda 9 yaparsam diğer kenar kendiliğinden 9 olmuş olacak. İşte 9'a 9 karemiz. Hemen cevabımızı kontrol edelim. Evet doğru yapmışız. Şahane.